Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adele in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Efendim özellikle taimiler hakkında gökten gelen adam bölümünde daha ziyadesiyle sorular gelmiş. O sorulardan bir tanesiyle başlayalım isterseniz. Bu video gerçekten çok enteresandı. Süper bilgiler ve inşallah uzayda yaşam var mı sorusuna daha kapsamlı bir video gelir denmiş. Onu dünkü dersimizde de ifadelendirmeye çalıştık. Uzaydaki yaşama ilişkin başlı başına bir baharat yolu veya bir başka program yapmakta fayda var. Hz. Adem demiş Ahmet Oyan Bey kaç sene önce dünyaya geldi. Yine aynı dersimizden tayim ilerle gökten gelen adam bölümünde sorulmuş bu soru. Birinci madde biz Nuh aleyhisselama kadar olan dönemi daha net söylüyoruz ama ondan önceki dönem... Dünyanın elektromanyetik yapısı ve güneşin etrafında dönüşüyle beraber gezegen yapımızın farklılığı sebebiyle bugünkü anlayabileceğimiz tabiriyle uzun bir sürecin varlığını anlatabiliyoruz. İnsandan önce hayvanatın varlığı ise milyonlar yılıyla ifadelendirilir ki bugün bilim adamlarının dünyanın yaşını söylerken milyarlarca yıl yaşında olduğunu söylemeleri bir hata değil. Hakikaten bu zaman dilimi için söylemek gerekirse Hz. Adem Efendimiz'e bundan 10 bin yıl, 20 bin yıl, 50 bin yıl önce yaşadığını söylemek hiç doğru olmaz. Ama Nuh tufanıyla Hz. Adem Efendimiz arasında geçen sürenin oldukça uzun olduğunu söylemekte fayda var. İşte o kısım yüz binler yıl olarak ifadelendirilebilir. Dolayısıyla bu arada geçen sürenin bugün bulunan bazı kalıntılarla da özdeşik düşmesi anlamında da bir önem arz ettiğini söylemek gerekiyor Efendim ilk yapan güneş bölümünde Feyzullah Bey sorulmuşlar Bu iş iyice heyecanlı olmaya başladı Bizim için de öyle Resulü gibi aleyhissalatü vesselam dünlemize geldiğinin Heyecanlı yavaş yavaş e, miladı geçtikçe bizi de heyecanlandırıyor Uzayda yaşayan Deccalilerden hariç Başka bir medeniyet isimleri ve yaşadıkları Dünyanın isimleri nelerdir? O dünyalarda geçmiş peygamber soylarından yaşayanlar var mı demişler. Emeğinize sağlık ibaresiyle Allah razı olsun. Efendim uzayda yaşayan deccalilerin bugün onlardan hariç olan başka topluluklar da var ama aa, bu toplulukları dediğimiz gibi daha önce dersimizde hayvani ve bitkisel olarak iki ayrı kısımda ele alıp bunların da alt katmanlarının ve farklılaşmış versiyonlarının varlığından bahsetmek gerekiyor. Bir yandan da bu dünyanın sadece bu evrende varlığını devam ettirirken bundan hariç diğer evrenlerin de var olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bu sistem tek başına bitmiş ve tamamlanmış bir sistem olmayıp bütüncül bir sistemin içerisinde bir değer karşılığını taşımakta. Efendim onların isimlerini söylemek yaşadıkları dünya derken şöyle ifadelendirmekte fayda var. Farklı galaksiler dersek zannedersem daha doğru olur. Milyarlarca galaksi var. Dünyaya en yakın olan galaksilerden yaklaşık 300 trilyon küsur ışık yılı uzaklattığı bir galakside recalilerden uzaklaşmış olan bitkiseller ve onlardan da bir 200 milyar ışık yılı uzaklıkta da hayvansı olanların varlıklarından bahsetmek mümkün olabilir. Efendim Fatih Öksüz Bey sormuş gene ilk yapay güneş bölümünde. Uzaydan dünyaya gelen insanlar ya da gelmeyip yaşayan insanların sayısı yaklaşık ne kadar denilmiş? Efendim bunlar yaklaşık 100 civarında olduğu söylenebilir. Küçük bir koloni gibiler mi denilmiş? Aynen öyle büyük büyük milyonlarca kişiden oluşan medeniyetler mi? Hayır çok büyük medeniyetler değil zaman kavramının değişkenliği ve burada yaşayan insanların vücut aktivasyonlarının farklılığı. Ve buradaki yaşam koşulları gereğince aslında onlar da bizim gibi bir ömür sürüyorlar. Ama farklı bir zaman diliminde yaşadıkları için dünya biliyorsunuz neden biz e, bir senemiz geçtiğinde bir yaş olarak adlandırılıyoruz. Dünya güneşin etrafında 365 gün civarında döndüğü için. Ama bir başka bir gezegen bunu çok daha uzun sürede dönebiliyor. Bu işin bir de elektromanyetik boyutu ve manyetik rezonans sistemi var. Bu da hücrelerin yapısında ayrı bir zaman dilimini kapsıyor. Ne gariptir ki bütün zamanlar aynı evrenin içinde yaşanıyor. Bir de evrenin saati var o zaman. O evrenin saatinde aslında hepimiz eşit olduğumuzu söylemek gerekiyor. Dünyaya göre 50 yıl geçmiş olup bir başka gezegende aynı zat zaman dilimi 1 saat 1 dakika hatta 1 saniye geçmesi dahi mümkün görülebiliyor. Dolayısıyla bu imkanlar dairesinde değerlendirmek bazen aklın üstünde bazı söylemleri getiriyor olsa da hakikat bu insanlar yaşıyorlar. Efendim bir kız çocuğum olursa demiş İbrahim Demir Bey annemizin adı kaymış annemizin adını vermeye niyet ettim ama önce üçüncü soru cevap bölümünde sormam lazım bu ismi vermemizin bir sakıncası var mıdır diye. Hayır yoktur sonuçta İslam e, ümmetinden bir hanımefendidir. Bizler nasıl ki Hz. İsa Efendimiz'in annesi Meryem anamızın adını evlatlarımıza koyabiliyorsak aynı şekilde bu ismi de kullanabileceğinizi şimdiden söyleyebiliriz efendim. Efendim sorularımız daha çok ama bölmeden konulu olarak devam etmekte fayda var. Yarın Allah nasip edersek kalan sorularımızla karşınızda ne olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.